Yeah mm -hmm. Kır kalemi hakim bey, artık sevmeyeceğim O zalimin yüzünü görmek istemiyorum bir kalbim olsa ona vermeyeceğim de gülleri vermek istemiyorum Kaderime razıyım, sonu hüsran olsa da Yol benim için gidi, en uçraya varsa da Derde derman olacak, bir o zalim kalsa da Ne kadar sevdiğini bilmek istemiyorum Derde derman Bilmek ister Gehir gibi çalar oldu gözlerin Tam kalbine saplansın ok misali sözlerin Dermansız koydu beni tutmaz artık dizlerin Ayın tarlası cana girmek istemiyorum. Kaderime razıyım. Sonu hüsran olsa da yol benim için gidi. En ucraya varsa. Derde derman olacak, bir o zalim kalsa da Ne kadar sevdiğimi bilmek istemiyorum Derde derman olacak, bir o zalim man olacak Bir o zalim kalsa da Ne kadar sevim